Amcanın ne işi var? Lütfen dinlen Ahem. Ne kadar yorgun olduğun yüzünden okunuyor. Üstelik yarın hazırlıklar da başlayacak. Ne için? Düğünün için. Bu Ahem dayımın fotoğrafı. Yani sizin amcanız benim babam. Yine mi siz? Molu beni sürekli araman için sana kim izin verdi bakayım? Bir arkadaşımız seninle konuşmak istiyor. Adı Vidya. Alo Bay Ahem. Biliyor musun dün gece ben ne öğrendim? Kızım önce sen kendine bir sarı beğen sonra bizi düşünürsün. Evlenen sensin. Hayır bu düğün gerçekleşemez. Size bir şeyi açık açık söyleyeyim. Rada bu evin gelini asla olmayacak. Masum yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de.